nezir çakan okul müdürü. Öğrencilerimiz Mayıs ayında e, staja gidecekler. Staja gittikleri yerlerde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda okulumuzda yiyecek içecek öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimize paten eğitimi verilmekte. Patenle hizmet, süre, e, hizmet verecek olan öğrencilerimiz özellikle otellerimizde e, turistlerden yoğun ilgi görmek, e, görmektedir. Otelimizin de bu şekilde bizden bir beklentisi oldu. Bu beklenti karşılığı olarak şu anda okulumuzda toplam 120 öğrenci paten eğitimi verilmektedir. Zor olmuyor mu Bir de Evet hocam. Merhaba, ben Engin Kaygısız, Yiyecek Hizmetleri Öğretmeniyim. Siirt Merkez Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi olarak kurumumuzda eğitim-öğretim gören öğrencilerin hem Türkiye dünya mutfaklarından teorik ve uygulamalı derslerinin yanı sıra e, zamandan da tasarruf etmek amacıyla öğrencilerimize turizmin güncel beklentilerini karşılamak amacıyla e, paten eğitimi de vermekteyiz. Adım Seher, soyadım Celen. Sirt Abdurrahman ve Sevgi ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Alanım yiyecek. E, burada gördüğünüz gibi paten servisi patenle servis yapıyoruz. İş hayatımızı e, daha, daha kolaylaştırmak için patenle servis yapıyoruz. E, okulumuzda böyle bir alan olduğu için biz de bunu seçtik. Hem eğlenceli hem iş imkanımız daha iyi, yorulmuyoruz. E, İşimiz daha basit oluyor öğrendikten sonra hiçbir şekilde bir zorluk çekmiyorum. Orjinaliz gördüğün gibi değil miyim? Ben çok uğraşıyorum değil mi? Birkaç dakika. Adım Berat Soyadım İsmat Sirket Abdullah Mitan Meslek Lisesi'nde okuyorum. Sektörüm yeşil bir içecek. Pateni de, de staj görürken orada servis amaçlı kullanıyorlardı. Ben de bundan etkilendim. İste yani okula gelince de burada böyle bir etkinlik olduğunu gördüm. Ben de buna katıldım. Şu an pateni de sürüyoruz. Hem hızlı servis için hem de eğleniyoruz. Turizm otelcilikte böyle servis yapıyoruz. <gülüyor> Adım Bahadır Eşilmen. Adımlarımdan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Alanım yiyecek, içecek hizmetleri. Geçen yılın Nisan ayında staja gittik, staja gittiğimizde arkadaşlarımız paten servis yapıyordu. Bize onlarda gördük ve öğrenmek istedik. Stajca kendimize paten aldık ve paten sürmeyi öğrendik. Sonra okula geldiğimizde de, okulda da paten dersleri veriyorlardı, bize de katıldık. Patenle işimiz daha rahat olduğu için patenle servis yapıyoruz, yemek, çay, kahve. Bize bize bizim için elenceli olduğu için paten sürmeyi öğrendik zaten. Ne varsa sana da ver.